Hayır arkadaşlar da gelecek. Böyle Hayır. Eğil Vekil ben. Git oğlum. İçeri girsin. Eğil ben. ben, ben, ben. Be. Tamam. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Be. Bilmiyorum. Hayır. Eğil tamam. Vekilin. Asla. Vekilin. Asla. tamam. Asla. Tamam Hayır. Hayır. Tamam Arkadaşlar tamamen Hayır Bekir Bey'le yok değil mi? Hayır. ilgili hiçbir şey yok kardeşim. Hayır. Hiçbir şey çekmeyecek. Kanunu biz yapıyoruz değil mi? Kanunu biz yapıyoruz. Kanunu iş yapıyoruz. Bir bir siyasi partiyiz. Anında Aslib Partim. Seçmenler. Kardeşim. Sen de. Çek. Ferit Kola. Ferit Kola. 25 lira 3'e girme. Koy kalkarlar. Koy kalkarlar. Kaldır kardeşim kas. Kaldır, olsun bitsin ya. Ne yapalım bize kızım? Aç şuraya, aç şuraya, aç şuraya. Aç şuraya, aç şuraya. Aç aç. aç aç Aç şuraya, aç şuraya. Aç aç şuraya. Aç şuraya, aç şuraya. Aç şuraya, aç şuraya. Aç şuraya, aç şuraya. Aç şuraya, aç şuraya. Aç şuraya, aç şuraya.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 Hiçbir kanun yok değil mi? Kanunlar engelliyorum. Mücahit mücahitler. Neyse olacaksın gerekli yerlerde. Kanunlar evet, iş Mücahitleriz. Sana görelerdir. Sana görevli. Sana görelerdir. Siz yapıyor. Ömer varım. Zıp yapıyor. ben yapıyor. Böyle bir şeyden sahip miyorum? Her açıdan iş yapacağım. Siz hangi şeyler ya? Nasıl yapıyorlar? Çeviksağır bırakmıyorsunuz bırakmıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, çevirmesini. Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Bu kadar Evet. Ben, ben, ben Kostum, haydi ya. Ulaştım, biraz Geriden. geriden. Biraz, biraz geriden. Bir biraz geriden. Burda Bir haklı şey yok. yok. Ben de bunu anlatıyorum size. Anlamak istemiyorsunuz. <gülüyor> geliyor düşünce ama sınıf düşünülüyor. Tepemize çıksaydık içeri bir ağaç.